hem de Dereli ilçesinde bulunan Ağaçbaşı Tabiat Parkı, taşıdığı doğal kaynak değerleri yönünden 2010 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz, Giresun'un ilk Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan yeşilin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikte buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun'u yine 38 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu Tabiat Parkı'nın Dereli ilçesindeki sınırları Melik Obası Yaylası ve Fındıklık Yaylası ile çevrilidir. Tabiat Parkı'nın doğu sınırını oluşturan 1760 metre yüksekliğindeki tepe, park alanının en yüksek noktasıdır. 1732 metre yüksekliği ile Çavlak Tepesi ise alanın bir diğer yüksek noktasını oluşturur. Türkiye'deki 200 e aşkın Tabiat Parkı'ndan biri olan 89 hektardan fazla bir alana yayılan Tabiat Parkı'nın büyük bölümü Çavlak Tepesi'nin Kuzey Yamaçları'nda yer alır. Orman ekosistemi ve Çayır-Mera ekosistemi olmak üzere iki farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu Tabiat Parkı, 38 farklı familyaya ait 75 bitki türüne ve toplamda 131 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Bektaş şaydasından doğan, batlama deresini besleyen iki mevsimliklere, Tabiat Parkı'nın bulunduğu alanın su ihtiyacını karşılar. Tabiat Parkı'nın manzarası, yemyeşil ormanları, en az onlar kadar dikkat çeken orman gülleri ve diğer bitki türleriyle bir ressamın paletinden çıkmış, ...büyüleyici bir tabloya benzer. Ama bu tabloyu daha da güzel kılan... ...Tabiat Parkı'nın florasından bile... ...zengin bir çeşitliliğe sahip olan... ...Pavonasıdır. Tabiat Parkı'ndaki hayvanlara baktığımızda... ...iki yaşamlıları, sürüngenleri, kuşları ve memelileri görürüz. Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda... ...leylek başta olmak üzere... ...güvercin, baykuş, doğan, kırlangıç... ...ördek dahil 33 familyaya ait... 90 kuş türü bulunur. Kuşlar kadar çeşitlilik göstermeyen memeliler, 13 familyaya ait 30 türüyle Tabiat Parkı'nın diğer dikkat çeken canlıları arasındadır. Tabiat Parkı'nın sınırları içerisinde herhangi bir tarihi yapı olmasa da yakın çevresinde mutlaka gezilip görülmesi gereken tarihi güzellikler vardır. Bunlardan biri, cenevizler tarafından kervan yolunu gözetlemek ve kervanları korumak amacıyla yapılan Kuşluhan köyündeki Kuşluhan Kalesidir. Ayrıca bu küçük kalenin altında küçük bir mağarada bulunmaktadır. Bir diğer önemli tarihi güzellik ise Maden Köyü ile Hisar Köyü'nün ortasında kalan Meryem Ana Manastırı'dır. Manastırın asır adının Yedi Horon Manastırı olduğu ve Hristiyan'ın ilk yıllarında yapıldığı söylenir. Trabzon'daki Sümeyla Manastırı'ndan sonra Türkiye'de bulunan en büyük doğal ve oyma manastırıdır. Bunların dışında yıllara meydan okuyan hayranlık uyandırıcı mimarlıklarıyla kemer köprüleri de göze çarpar. Özellikle yaz sezonunda Giresun ilinde ve çevre ilçe, belde ve köylerde yaşayan insanlar günübirlik ziyaret amacıyla Tabiat Parkı'na gelirler. Daha önce de söylediğimiz gibi Yaylalar diyarda denilen bölgede her yıl Ağaçbaşı, Kümbet, Sağrak ve Bektaş Yaylalarında ...yılın belli günleri, yayla şenlikleri düzenlenir. İlklerin ve enlerin cazibesine kapılmış gönlünüz... ...doğanın size fısıldadığı senfonik melodileri... ...tüm çıplaklığıyla hissetmek istiyorsa... ...başınızı ağaçbaşı tabiat parkında yer ve gök arasında gezdirmeniz yeterli. Çünkü burası medeniyetin tabiatla eş olup... ...insanoğluna kucak açtığı bir yuva. Kendi evinize hoş bulduk demek için geç kalmayın. Doğa turizminin dört mevsim doya doya yaşanıldığı, yaylaların zirvesi Ağaçbaşı Tabiat Parkı keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Sizler bu hazineyi ne zaman keşfedeceksiniz?